Koronavirüsü mutasyona uğradı. Peki bizleri neler bekliyor? Mutasyon önlenilebilir mi? Alınan aşılar mutasyonun önüne geçebilecek mi? Detaylar videomuzda. İngiltere'den dünyaya yayılan ve %70 oranında daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutant virüs endişeye neden oluyor. Bu kapsamda çok sayıda ülke İngiltere ile birlikte karşılıklı uçuşlarını iptal etti ve varyasyonun görüldüğü ülke sayısı da 6'ya yükseldi. Bununla birlikte mutasyonun koronavirüsün vücuda tutunduğu başak proteininde meydana geldiğini belirten bilim insanları aşıların etkisinin yeterli olamayacağı konusunda da Endişeleniyor. Peki bu yeni tür koronavirüs nasıl çıktı? İlk olarak Eylül ayında İngiltere'nin kent şehrinde tespit edildi. Çoğunlukla Güney İngiltere'de olmak üzere yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası olduğu belirtildi. Yani bu yeni koronavirüsünün şu anda dünya çapında bilinen binin üzerinde vakası var. Varyant alışılmadık derecede yüksek oranda mutasyona uğradı. Mutasyonu araştıran Birleşik Krallık COVID-19 üyeleri, virüsün genetik yapısında meydana gelen 17 değişikliği ortaya çıkardıklarını söyledi. Araştırmacılara göre en olası açıklama ise mutasyonun bağışıklık sistemi zayıflamış, ve virüsü yenemeyen bir hastadan ortaya çıkmış olması. İngiltere'de ortaya çıkan korona virüsünün daha bulaşıcı yani yeni varyasyonu şimdiye kadar İngiltere dışında İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avusturya ve İskoçya'da tespit edildi. Ardından Kanada, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, Fransa, Hollanda ve son olarak da Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamasından itibaren de Türkiye gece arasından itibaren İngiltere ile ilgili karşılıklı uçuşları durdurmuş bulunmakta. Birleşik Krallık'ta yeni tür koronavirüs enfeksiyonlarda %94,8 artışa yol açarken ülkedeki günlük vaka sayısı 35.928 olarak güncellendi. Sonucu pozitif çıkan Covid-19 testlerinin geçen pazar gününe göre iki kat arttığı belirtiliyor. Buna varyasyonun etkisi büyük. Birleşik Krallık'ta koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 326 olarak kayıtlara girdi. Geçen haftaya göre ölü sayısında 125'i aşkın artış dikkat çekti. Geçen pazar ölü sayısı 144 olarak açıklanmıştı. Son açıklanan rakamsa 326. Buna varyasyonun etkisi çok büyük olarak Almanya cidden çok katı tedbirler uyguladı, kapanmaya gittiler ve Almanya Sağlık Bakanı, koronavirüsün mutasyona uğramış halinin görülmediğini, kendi ülkelerinde görülmediğini belirterek, İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika ile de seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Almanya, kargo uçakları dışında İngiltere'den gelen uçakların inişine izin vermeyecek. Fransa Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre de, Hiçbir şekilde hava, kara, deniz olmak üzere ve demir yolu da olmak üzere İngiltere'den yapılan hiçbir sefere izin verilmeyecek ve seyahatler o gece itibariyle 48 saat süresince durdurulacak. Gelelim Türkiye'de. Türkiye'de bütün bu açıklamaların ardından Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararını alındığını duyurdu. Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü İngiltere'nin başkenti Londra ve ülkenin güney doğusunda da hızla yayılmaya devam ediyor. Başbakan Boris Johnson, koronavirüsle mücadeleye devreye sokulan üç aşamalı plana bir dördüncü aşama daha eklendiğini duyurmuştu. Dördüncü aşama adı konmamış karantin olarak nitelendiriliyordu. Sağlık yetkilileri yeni tür koronavirüsün daha ölümcül olduğuna ya da bulunan aşılara farklı reaksiyon gösterdiğine dair bir kanıt olmadığını fakat bu türün bulaşıcılık oranının normal koronavirüse oranla %70 daha fazla olduğunu belirtti. Tüm bunlardan sonra da Almanya Sağlık Bakanı basına bir açıklama yaptı. O açıklama neydi? İngiltere'de keşfedilen ve çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan mutasyon geçirmiş yeni COVID-19 türünün aşı üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını ifade etti. Şimdi bu açıklamadan sonra bütün ülkelerin aklına şu soru işareti geldi. Bildiğin üzere devletler... Aşı konusunda anlaşmaya vardı ve üretildikçe aşı dağıtımı sağlanacak Türkiye 50 milyon doz açı satın aldı. Fakat bu mutasyona uğramış virüs olur da belirli ülkelerde görülmeye devam edip de yine korona virüsü gibi yayılmaya devam ederse bu aşıların etkisinin olup olmayacağı da tartışılan bir konu. Yani bu aşıları boşa mı alındı acaba diye insanlar düşünmüyor değil. Fakat şu anda net bir bilgi bilim adamları tarafından yapılmış değil. Virüs mutasyonunun kendisini çok endişelendirdiğini dile getiren Almanya Sağlık Bakanı eğer varsayım doğruysa bu mutasyona uğramış virüs önemli ölçüde daha bulaşıcı. %70'e kadar o zaman tabii ki çok daha hızlı yayılıyor açıklamasını kullandı. Hatta yapılan bazı açıklamalara göre de sosyal mesafeli olursanız olun veya maske takarsanız takın hiçbir şey bu virüsün elmasına engel olamayacak derecede Yani 1,5 metre sosyal mesafe kuralı bile bu yeni mutasyona uğramış koronavirüsün önlemeye yetmeyecek. Bazı bilim adamları bu üretilen aşıların bu yeni tür koronavirüse karşı etkili olmadığını savunurken bazı bilim adamları da araştırmalar sonucu üretilen aşıların yeni mutasyona uğramış koronavirüsünü de engelleyebileceğini düşünüyor. Peki bu değişime uğrayan virüs neden insanlar üzerinde kaygı yaratıyor? Koronavirüsün virüsün mutasyona uğrayan yeni türü ile ilgili 3 tane faktör var ve bunlar oldukça kaygı verici. 1- Diğer virüs türlerinin hızla yerini alması, virüsün önemli olan bölgelerini etkileyen mutasyonların olması, bu mutasyonlardan bazıları laboratuvar çalışmalarında virüsün hücreleri etkileme özelliğini arttırıldığının görülmesi. Bütün bunlar bir araya geldiğinde virüsün önceki versiyonuna kıyasla daha hızlı yayılmasının önünü açıyor. Peki koronavirüs mutasyonu daha bulaşıcıysa sosyal mesafe yeterli olur mu? Uzmanlar koronavirüsün yeni mutasyonu hakkında bilinenlerin henüz yetersiz olduğunu vurguluyor. Mevcut önlemlerin etkisine dair de net bir bilginin bulunmadığını ifade ediyor. Peki bu ilk çıkan koronavirüse oranla bu yeni mutasyona uğramış koronavirüsün arasında ne fark var? Bir önceki virüsten daha mı tehlikeli sorusunu bilim adamlarına yönelttiler. Yapılan açıklamada virüsün değişime uğrayan bu türünün daha büyük bir pandemi neden olma ihtimalini bilecek kadar yeterli argümanı bilgiye sahip olmadıklarını daha önce de öngördükleri olaydan çok daha kötü olduğunu vurguladılar. Yani bu yeni virüs çok daha fazla can kaybına sebep olabilir açıklamasında bulundular. Ve zaten İngiltere'deki tabloda bunu ispatlar nitelikte. Ve son olarak da eklemek istediğim başarı oranında başı çeken 3 aşı mevcut başak proteine karşı bağışıklık geliştiriyor. Aşılar virüsün farklı bölgelerine hedef alan bağışıklık sistemlerini geliştiriyor. Dolayısıyla protein yapısı mutasyona uğrayabiliyor. Aşıların hala tesiri olabildiğini savunuyor bilim adamları. Cambridge Üniversitesi'nden bir tane profesör, başka mutasyonlar yaşanması durumunda virüsün de sistem içinde bir boşluktan faydalanabileceğini ve kaygı verici gelişmeler olabileceği uyarısında bulunuyor. Şimdilik edindiğim bilgilere göre diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Eğer sizin de bu konu hakkında fikriniz varsa, bizlerin nelerin beklediği konusunda bir fikriniz varsa yorum kısmında görüşlerinizi iletebilirsiniz. Ee, i̇lk zamandan olduğundan bugüne kadar e, bu konu hakkındaki gelişmeleri sizlere aktardım. Aynı şekilde bu mutasyona uğrayan bir virüsün de bütün yeni detayları bu kanalda olacak. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanına tıklamayı unutmayınız. Bir sonraki videoya dek. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.